Hıh. Sen ne kadar güzel bir at. Çok değerli bir at olmalı. Sahibi kim acaba? Çok şanslı birisin. Ne? Aman allahım, atım nerede? Hangi atırsızı çaldı? Hemen Charlie komşu bulmalıyım. Mr. Charlie komşu, atımı atırsızı çaldı? Yardım edin.